Teknoloji Ok'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Biliyorsunuz uzun bir süredir ülkemizde teknoloji mağazaları kapalıydı. Bugün 1 Haziran bizler için önemli bir gün. Neden? Çünkü normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı bugün. Restoranlar, teknoloji mağazaları vesaire Hepsi açılıyor. Ayrıca seyahat kısıtlaması falan da kalktı. Biz de ofisimize en yakın olan teknoloji mağazasına geldik. Şu anda Marmara Forum'da bulunan Media Marketing içerisindeyiz. Buradaki güvenlik tedbirlerine bakacağız. Daha doğrusu. Buraya pandemi sürecinde, koronavirüs sürecinde gelmek sağlıklı mı? Bizleri nasıl koruyorlar? Bunları gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda insanları sırayla içeri alıyorlar görüyorsunuz. <gülüyor> Kapıları saat 12'de açtılar ve insanlar içeriye sırayla alınmaya başladı. Şu anda içerisi gayet dolu diyebiliriz. Tabii e, belli bir mesafe başına düşen insan saçısına da dikkat ediliyor. Çünkü orada güvenlik güvenlik görevlileri bekliyor kapının önünde ve gelen insanları sırayla içeri almaya devam ediyorlar. Peki aklınıza şu gelebilir. Teknoloji mağazaları uzun süredir kapalıydı. İhtiyaçlarımızı ertelemek zorunda kaldık ve şu anda teknoloji mağazalarına gitmek güvenli mi değil mi? Biz bu soruya cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar bu videoda. Ne gibi önlemler almışlar? Sizlere bunlara aktaracağız. Burada biz gözlemledik geldiğimizde ve bazı önlemlerin gerçekten yerinde olduğunu gördük. Örneğin insanları birden içeri hurra diye almıyorlar. En önce dışarıda sıraya bekletiyorlar. Yani sosyal mesafe kuralına burada dikkat ediyorlar. İnsanlar bir metre, bir buçuk metre aralıklarla bekliyor. Ardından insanları sırayla alıyorlar içeriye ve içerideki kişi sayısına da dikkat ediliyor bu konuda eğer içeride belli bir sayıdan fazla kişi varsa yani metrekare başına düşen kişi sayısı belli sonuçta burada ve bunun üzerine çıkıldığı zaman içeri almıyorlar ta ki ne zaman dışarıya birisi çıkıyor ondan sonra içeriye birer ikişer tekrardan insanlara almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla burada öyle büyük bir izdam olmuyor. Yani eskiden mesela girerdiniz özellikle pazar günleri teknoloji mağazaları ağzına kadar dolu olurdu fakat bugün öyle bir durum söz konusu değil. İnsanlar Sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyorlar. Örneğin birisi telefonu dererken diğerleri arka planda bekliyor. O denedikten sonra geçip bakıyor ve hemen hemen her standta dezenfektan olduğunda sizlerle paylaşalım. Yani atıyorum bir ürünü denediniz. Daha sonra orada o standta bulunan dezenfektanla ellerinizi dezenfekte edebiliyorsunuz ki bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü biliyorsunuz özellikle teknoloji mağazalarında dezenfektanların önemli olduğunu biz zaten daha önce de belirtmiştik. Neden? Çünkü telefon deneyeceksiniz. Elinizi telefona süreceksiniz ve sizden önce başka biri de bu telefona 50 yere eklenecek. Sonuçta telefonları başka şekilde test etmeniz mümkün değil. Ya da ne bileyim akıllı saat, tablet ya da en basitinden bir çaydanlık bile bakarken elinizi alıp şöyle bir çevirirsiniz. Bu gayet doğal bir şeydir. Dolayısıyla bu tarz ürünlere baktıktan sonra elinizi dezenfekte etmenizde büyük önem arz ediyor. Mediamarkt bunu çok iyi düşünmüş ve her standa birer dezenfektan koymuş. Neredeyse böylece Ürünleri inceledikten sonra elinizi de rahatlıkla dezenfekte edebiliyorsunuz. Allah'ın bir diğer tedbir de arkadaşlar sürekli olarak duyuruların yapılması. Yani böyle 5 dakikada bir, 10 dakikada bir misafirlere sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapılıyor. Bunun haricinde güvenlik görevlileri ve mağaza çalışanları da gelen misafirleri, gelen müşterileri bu konuda uyarıyorlar. Özellikle böyle cihaz deneme sırasında... Uyarılar geliyor işte biraz daha mesafeyi açalım, biraz daha geride bekleyelim gibi uyarılar da bulunuyorlar. Bizim gözlemlerimiz şu ana kadar burada sosyal mesafe kurallarını böyle aşan işte tehlikeli bir durumun olmadığı yönünde. Evet arkadaşlar normalleşme sürecinin ilk gününde sizlerle birlikte bir teknoloji mağazasını Gezdik Marmara Forum'daki Mediamarkt'a geldik. Ve burada hijyen kurallarının uygulanıp uygulanmadığına göz attık. Ve gerçekten de burada Mediamarkt'ın en azından Kurallara dikkat ettiğini gözlemledik diyebilirim. Her standta dezenfektan var. Ayrıca çalışanlarda maske bulunuyor. Maskenin haricinde arkadaşlar siperlik de var çalışanlarda. Dolayısıyla bu konuya özen gösterilmesi güzel olmuş. Gelen misafirlerde de maske olmasına özen gösteriliyor. Zaten kapıda güvenlikte duruyor. E, ateş ölçümü yaparak alıyorlar içeriye. Zaten maskesizlerin girmesi de söz konusu olmuyor. Bunu da dipnot olarak sizlerle paylaşalım. Genel itibariyle kafanızdaki şu soruya bir cevap vermeye çalıştık. Acaba ben şu anda bir teknoloji mağazasına gitsem güvende olur muyum? Herhangi bir virüs bulaşma riskiyle karşı karşıya kalır mıyım? Açıkçası arkadaşlar şu ana kadar bizim gözlemlediğimiz burada. Hijyen kurallarına son derece dikkat edildiği yönünde. Zaten öyle aman aman bir kalabalık olmuyor içeride. Dışarıda bekliyorsunuz. Dışarıda bekledikten sonra, yani eğer içerisi çok doluysa, bekledikten sonra içeri alıyorlar sizi ve içeride de öyle büyük bir kalabalık olmuyor. Dolayısıyla ürün denerken de, ürünleri incelerken de herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. En önemlisi, bunu çok defa dile getirdim. Hemen hemen her standta, hemen hemen her reyonda, Dezenfektanlar var. Bir ürünü baktıktan sonra inceledikten sonra direkt olarak ellerinizi dezenfekte edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kısaca özetlemek gerekirse en azından bu mağaza için konuşalım. Marmar formdaki Mediamarkt'ta tüm hijyen kurallarına dikkat edildiğini biz gözlemledik. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.